Elimizde ara sınav ve son sınav notlarını gösteren bir sütun grafik var. Dikey eksende notlar, yatay eksende ise bu notları alan öğrenciler var. Mavi sütunlar ara sınav, sarı sütunsa son sınavları gösteriyor. Bize Arzu ara sınav notunu son sınavda kaç puan yükseltmiştir diye soruluyor. Arzu'yu sorduklarına göre bu sütuna bakacağız. Bulmamız gereken, Arzu'nun ara sınav notunu son sınavda kaç puan yükselttiği. Mavi renk ara sınav, sarı renk son sınavı gösteriyor. Mavi sütuna bakalım. Hmm, 70 ile 80'in arasında. Yani 75'i gösteriyor. Son sınavda, sarı sütuna bakıyoruz, 85 almış. Gördüğünüz gibi, Arzu ara sınavdaki notunu son sınavda, 10 puan yükseltmiş. 10 puan. Eh, çalışınca sınav notlarını yükseltmek çok da zor değil değil mi? Başka bir soru daha yapalım. Öğrencilerden kaçı ara sınav notunu son sınavda yükseltmiştir? Yani burada sarı sütunun mavi sütundan yüksek olması gerekiyor. Buna göre Berke notunu son sınavda yükseltmiş. Hande de yükseltmiş. Levent de notunu son sınavda yükseltmiş. Hakan da, ara sınav notunu son sınavda yükseltmiş. Murat, son sınavda ara sınavdan daha düşük bir not almış. Bu yüzden de, ara sınav notunu son sınavda yükseltememiş. Bu durumda, bakalım kaç öğrenci notunu yükseltmiş? 1, 2, 3, 4 öğrenci. 4 öğrenci. Gördünüz mü çocuklar? İlk sınavda pek hoşunuza gitmeyen bir not alsanız bile, diğerinde çalışınca, daha iyisini almak mümkün. E hadi o zaman çalışmaya devam edelim.